Evet peki gitmiyorlar yani Denizli Spor. Şöyle kadroları çok kısıtlı. O yüzden umuyorum bir an önce o maddi sıkıntılar aşarlar ve e, yani Yalçın Hoca'ya daha iyi malzemelerde görmek isteriz yani. Çok başarılı olabileceğine inandığım bir teknik yoktur. Öyle söyleyebilirim. Peki şüperlikteki şampiyonluk belirtimle ilgili farklı bir soru sorayım Mehmet. Sonra geçelim. Ben bilmiyorum daha erken olduğunu düşünüyorum yani henüz böyle net bir fikrim yok ama tabi Fenerbahçe kadro kalitesi çok üst düzeyli. Yani her ne kadar bunu sahaya bana göre oyun olarak yansıtamıyorlar ama çok yetenekli oyunculara sahipler bir şekilde skora yansıtıyorlar bunu. O yüzden onları biraz daha önde görüyorum diye diyebilirim yani. Evet, ee, Peki birincilik ve İstanbul Spor. İstanbulspor ilk yere ikinci sırada bitirdi. Evet. Ve 31 puan topladı. Bu başarıyı bekliyor muydunuz? Başarının sırrı nedir hocam? Şey, başkanım, mülendirme başlayalım. Yani şöyle aslında biz e, geçtiğimiz son iki sezondur böyle hedefsiz bir takım gibi gözüküyoruz. E, biz TFF 1. çıktığımız ilk sezon çok iyi bir performans gösterdik. 3 puanla piyörü kaçırmıştık. E, oyuncularımız da ciddi teklifler görmeye başlamıştı. E, doğal olarak kadromuz e, bir nebze dağıldı diyebilirim. Bu iskeleti yakalamak tekrar bir zaman aldı bizim için. Biz tekrar böyle 3-4 oyuncu 3-4 kaliteli transferle onlardan verim aldığımız takdirde aslında yani bizim için çok sürpriz sayılmaz desem daha doğru olur. Ama insanlara göre sürpriz oldu tabii. Çünkü çok ciddi paralar harcayan, çok ciddi yatırım yapan kulüpler var. İnsanlar evet. onlardan beklentileri daha fazla oluyor. Bizim gibi takımlar biraz böyle sürpriz gözüyle bakılıyor ama bizim için sürpriz değil ya. Yani. Öyle söyleyeyim. Sezon sonunda e, İstanbul Spor Süper Lig'e çıkacak mı? Yani inşallah çıkar tüm çalışmalarımız <Gülüyor> bu yönde. Umuyorum ki olur. Yani onun için gerçekten takımda çok iyi bir hava var ve çok ciddi bir puan elde ettik. Biz yani 2 puan ortalamasını tutturduk baktığınız zaman. Ee, evet. Bu ligde ilk yarıda 30 puan başarı sayılırken şu an ilk 6 30 puan ve üzeri. O yüzden bu sene çok zor bir lig geçiyor. 17 tane final maçı oynayacağız diyebilirim. Ama e, şampiyonluk neden olmasın yani? Çünkü olmaması için hiçbir sebep yok. İki tane de iyi oyuncuyla anlaştık. İnşallah bir iki transfer daha yapalım. Eksik değilim ama alternatifi sıkıntılı olan mevkilerimiz var. E, malum pandemi dönemi. Ertuğrul de karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden biraz kadroyu geniş tutmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim ben. Yani. Anladım. Peki e, bu süperlik yolunda yarışta sizi en çok zorlayacak derseyecek kim olur? Vallahi ben kolay maç görmüyorum. Yani bunu Eskişehir Spor, Ankara Spor maçı da dahil. Ee, yani Tepefe 1. Ligi bana göre süperlikten daha zor bir lig. Ee, bunu da söyleyeyim. Yani benim şahsi fikrim. Ee, i̇lk 6 takımın 30 puan yani hatta ilk 10 takım pliyof içinde. Hatta yani onların bile şampiyonluk şansı var. E böyle birlikte kolay maç yok. O yüzden her takımın çok zorlayacağını düşünüyorum. E tabi baktığınız zaman Samsunspor çok iyi transferler yaptı. E onlara da bu arada sizin vesilenize tekrar başsağlığı dileyim. Bugün özel tüm Samsun Spor camiasına başsağlığı diliyorum. Geçmişte yaşanan trafik kazasından dolayı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Diyeyim. Ee, o sana... kadar oyunculardan sporculardan biri Kasım Hoca'yı sizden sonra yeni alacağım, bunu da duyurmuştum. Tekrar konusu gelmişken söyleyeyim. Buyurun başkanım. Yani Samsun Spor çok iyi transferler yaptı. Adana Demir de keza öyle. Giresun Spor'un sıkıntılı bir durumu var ama mevcut kadroları bence iyi. Yetenekli tek tek isim olarak baktığınız zaman çok tecrübeli oyunculara sahipli. Yani transferde herkes iyi ama transferle şampiyon olunmuyor. Ona sezon sonu bakacağız ya. Yani. O yüzden yani herkesi rakip olarak görüyorum diyebilirim. Keçiören Gücü'de, de Bursaspor'da Yani illa Samsun Adana Demirspor diye bir şey yok bence. Samsun Spor Başkanı'yla arayı düzelttiniz mi? diye bir soru var. Mı? Kimle? Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. <gülüyor> Samsun Spor Başkanı'yla yani adamızın ııı e yani düzelmesi için bir şey olmadı. Öyle bir şey gelişmedi. Aramız bozuk da değil zaten. Böyle bir mevzu yaşanmıştı sezon öncesi. Duhan transferiyle alakalı. O Twitter'da Hı. yersiz bir açıklama yapmıştı. Hala fikrim aynı yönde. Ee, biz de ona cevap yazmıştık. Mevzu budur. Kendisine de başarılar diyorum. Çok geçmiş olsun. Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor şu an. Hala yani. koronayı atlatmasına rağmen e, duyduğumuz kadarıyla ciddi bir tedavi süreci yaşıyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. E tabi yönetimden arkadaşlarının da hayatını kaybetti. Ee, o yüzden onun için bu sezon biraz daha maneviyat, yüklü bir sezon olarak gözüküyor. O yüzden çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bunu da görüyoruz. Herkesin hakkında ayrı sorusun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Fatih Hocam, Fatih Tekri hakkında düşüncelerinizi soracağım başkanım. Tekrar geldi İstanbul Spor'a başarılı bir girişat var şu anda. Neler düşünüyorsunuz? Valla Fatih Hocam, bir önceki gelişimde Biraz şanssızlıklar yaşıyordu yani. Oyun olarak iyiydi ama skora yansıtamıyorduk. E şimdiki gelişinde kadromuzun da kalitesiyle, artmasıyla daha iyi bir şey oldu. Kendisi de çok çalışıyor. E çok düşünen, yenilik arayan bir insan. E biz onun olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu kulüp başarılı olacaksa da Fatih ile olur. Öyle devam ederiz yani. Anladım. O Cenerdi bir açıklamanız olmuş. Fenerbahçe Mesut'un da transfer etti. Vatansever ilan edilemez dediniz. Bu evet. konuyla ilgili tekrar bir görüşlerinizi demek istiyorum başkan. Yani sürgünden gelmiş gibi bir algı yaratıldı yani çok enteresan. Çok büyük kariyer, çok büyük yetenek. Müthiş bir transfer yani. Fenerbahçe yönetiminin yaptığı iş böyle az buz bir iş değil yani. Bunu söyledim insanlar beni yanlış anladı. Yani Özil kariyer yapmak için Almanya milli takımı seçti dediler. E ben de yani kariyer planlamasının çok daha ötesinde bir şeydir vatanseverlik demek istedim. E farklı. Ya herkesi memnun etmeniz yani mümkün değil. Geçenlerde bir yazı okudum. Çok güzeldi. Yani. Nurişahin A milli takımı tercih etti. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Şimdi Antalya Spor'da oynuyor. Kimse bir hoş geldin demedi yani. Yani o yüzden böyle biraz popülizmi seviyoruz. yani Gerçeklerden uzaklaşmam. <Gülüyor> Aynı düşüncedeyim yani. Hatay Spor'dan Mirkan Aydın'ı transfer ettiniz o şeyi başkanım. Evet. Zikolasyonla ilgili görüştüğünüzü Mirkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla biz dediğim gibi eksik gördüğümüz bir mevki yok. Bu takım 34 puan topladı. Ama alternatiflerde bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mevcut yani bir oyuncunuz korona olsa, covid testi pozitif çıksa büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden hani o yoksa bu var, o yoksa bu var diyebilmeliyiz bu sene. Mirkan Aydın da yani bana göre ligin bu ligi tanıyan, şampiyonluk yaşamış iyi golcülerinden biri. Bunun kimse aksini de söyleyemez. Ben iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. O da sağda çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum İstanbul Spora. İnşallah onun için de bizim için de ailesi olur. Tekrar sizin aracılığınızı ona da hoş geldin diyeyim. Başkanım Aksarspor Spor Ali, Mehmet Mehmet'i, Yusuf Şiat'ı istedi. Peki boncuları verecek misiniz? Son durum nedir? Akisar Spor ee, yönetimi çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar. yani Eskiden beri dostumuz olan insanlar. Ee, çok zor bir yükün altına girdiler, Çok ciddi sıkıntıda olan bir kulüp Akisar Spor. Yani onlar o transfer tahtasını açarlarsa, bunu başarılarsa biz İstanbul Spor olarak onlara destek vermek isteriz. Ee, isim isim olarak söylememe gerek yok ama böyle bir talepler oldu. Biz de olumlu bir yaklaşım sergiledik. Yani onların transfer tatlısını açmasına bağlı her şey diyebilirim. Ali Aytemur. Ali Aytemur hariç. Anladım. Kanal Aysaf'la yollar arayacak peki. Efendim? Aysaf'la yollar arayacak peki. Yani öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor diyeyim. Anladım. Hasici kiradan yanlışlar. Bu arada bir seyir yorumu okudum altta ama başkanım. Yani ee, bir ihtimal mı? Geçen mi? gün böyle bir sohbet de bizim aramızda doldu. Böyle bir talepte bulunduk ama bakalım hayırlısı yani. Oyuncu da şimdi ligi tercih edebiliyor. Ee, yani buraları yeterli görmeyebiliyor bazen üst seviyedeki oyuncular. Ve o yüzden şartların oluşması durumunda neden olmasın yani. Yetenekli bir oyuncu. Bize de katkı sağlayabilir. Şartlar oluşursa olabilir. Peki Eduard Roque'ya teklif geldi mi? Tepe 1'inci en çok as yapan boğulcusu. Allah Rokay'ı şu an satın alacak bir para yok yani. öyle söyleyeyim. <gülüyor> Teklifler geliyor böyle. Kulağımıza geliyor. Resmi bir şey yok ama şu an kesinlikle e, Rokay'ın çok ihtiyacımız olan oyunculardan bir tanesi. Peki Onur Ergün 7 yıldır İstanbul süper Süperlikten teklif var mı? Ya Onur Ergün cidden bu kulübün yani her şeyini biliyor. En kötü günlerinden bugünlerine gelmiş. Hatta Onur Ergün bu sene Allah'ın izniyle bir Süper Ligi'ye çıkarsa İstanbulspor kulüp tarihine geçecek. Yani 3 farklı ligde şampiyonluk yaşayıp Süper Ligi'ye yükselerek bir eşi benzeri daha yok bunun bizim kulübümüz için. Onur da bu bunu gerçekleştirmeyi çok istiyor. Ee, yoksa kesinlikle bence Onur Ergün yani üst, üst ligin oyuncusu. Bunu bence her sene fazlasıyla belli ediyor ama e, kulüpler ya bir şekilde tercih etmiyor ya da şartlar oluşmuyor. Umuyorum ki bizimle beraber süper lige çıkar. Bizimle birlikte devam eder. Başkanım Trabzonlu olduğunuzu herkes biliyor. E, alttan bir soru geldi. Trabzonspor'a başkan olmak gibi bir hayaliniz var mı? Yani Trabzonspor başkan olmak e, tabii ki yani bu güzel bir şey yani. onure onuru oluruz yani Trabzonspor'a başkan olmaktan. Bir gün neden olmasın. Hayırlısı diyelim yani. Tabii ki her Trabzonsporlu gibi bu işlerle uğraşan insanlar gibi bizim de Öyle hayallerimiz var. Hayırlısı. Transfermek gününde Valon etemiyeyi transfer ettiniz. 23 yaşında oyuncu. Onun evet. hakkında bir düşüncelerinizi alayım Başkan? Ne ee, Valon, biz sezon başı Valon'u istiyorduk. Ee, Kukes takımında oynuyordu. Çok maliyeti çok yüksekti. Bizim bütçelerimizi aşıyordu. Çok uzun bir transfer süreci yaşadık onunla ama şartlar oluşmadı ve transfer gerçekleşmedi. Sonra biz Valo'nu takip ederken Roca ve Abaza'yı beğendik. İkisini. Yani biri sol kenar, biri sağ kenar, biri on numara gibi oynuyordu o takımda. E şimdi devre arası şartlar oluşunca Etemi de geldi. Yani üçü kavuştu, bir arada bir Olan kukesi oldu yani. Hatta bütün Kukesi'li futbolcular beni takip etmeye falan başladılar Instagram'dan. Onlara da selam söyleyelim burada. Birkan dışında bir tane transfer var mı şimdi? Var, var var. Görüştüğümüz oyuncular var. Kaç takviye alacak takıma? Yani tahmin ediyorum en az iki oyuncu olur, en fazla üç olur. En fazla o da yani zor ama iki kesin olur diyebilirim inşallah. En az, en az iki. Oyuncu... İstediğimiz oyuncular olursa yani. Olmazsa o da olmaz. Yani biz oyuncu almak için oyuncu alamayız şu an. Dediğim gibi yani bu takım 34 puan topladı. Ee, yani bizim sadece alternatifi az olan mevkilere futbolcu almamız gerekiyor. Çünkü her türlü önle, önlemi almamız gerekiyor. Ne olacağı hiç belli değil yani. 17 tane final maşa oynayacağız dediğim gibi. Ya kolay değil yani. Yarıştığınız kulüpler de kolay değil. işte görüyorsunuz. Samsun Spor'un yaptığı transferler ortada Adana Demirspor keza bile. Yani bu iş çok para harcamaklı olmuyor. Az parayla da olmuyor. Ee, o yüzden yani böyle bir düşüncemiz var. Peki Trabzonspor'dan olacak mı? İlişkilerinizin iyi olduğunu biliyoruz. Tahip Ebrar'ı kiralamıştınız inanılmıyorsan. Evet. Trabzonspor'dan gelecek isimler olacak mı? Ee, Trabzonspor'dan Ahmet Çambazı istedik. Ee, Ümraniye Spor'a vermeyi uygun gördü Abdullah Abici. Onun dışında e, bir bir isim daha var ama açıklamam çok doğru olmaz. Yani bir iki gün içinde zaten etlik kazanır. Şu an söylemem çok doğru olmaz. London Spor'dan bir oyuncuyla da anlaşabiliriz. Ama Ahmet Canbazı istedik olmadı. Ona da başarılar diliyorum. Universite'de yollar ayrıldı. Pek başka netler olacak mı İstanbul Spor'dan başka? Olacak evet yani. Tahmin ediyorum 5-6 oyuncuyla. E, yollarımız ayrılır. bu devralı öyle gözüküyor yani gözüküyor. İstanbulspor'dan oyuncu almak zordur gibi bir algı var. Bunun sebepleri nelerdir? Kurumsal yönetimden kaynaklı mıdır? Ne düşünüyorsunuz Yani bunun sebepleri nelerdir? Şöyle. Yani bir ailenin sırtından geçinen bir kulüp İstanbulspor. Yani bu işler öyle kolay değil yani. E, bir şimdi yabancılara verilen paraları duyuyoruz. Bonus servis bedellerini duyuyoruz. Yani İstanbulspor'a para vermek insanların gözüne batıyor. Biz de bunu anlam veremiyoruz bazen. Yoksa yani e, aksine biz yapıcıyız. Yani teklif gelmiyor. E, böyle kulaktan dolma bilgilerle işte İstanbulspor 2 milyon euro istiyor, 3 milyon euro istiyor, 5 milyon euro istiyor. Ya sen bir teklif et belki biz orta yolu buluruz. Yani kimse bir teklif vertikz konuşuyor ama resmiyetli hiçbir şey yok yani. Aslında biz yani o konuda yapıcı yani başkanımız da öyle yani yani atıyorum 1 milyon euro verdi adam yok 5 milyon euro verdi demez yani başkanımızda yani bir orta yol bulunur bizde oyuncunun önünü kapatma gibi bir durumumuz olmaz ama işte menajerler aracılığıyla kulaktan dolma bilgilerle yaklaşıyorlar öyle yaklaşınca e tabi ki bizim de onlara cevabımız yani ben şimdi tutup bir menajere şu kadara bırakırım diye bir şey değil. Yani derim ki kulüp resmi teklif yapsın onun üzerinden ben bunu isteyeyim desin o bunu verin desin öyle ilerlesin ona da çok yanaşmıyorlar o yüzden böyle bir algı var ama bu algı doğru değil. Ee, biz Duğan Aksu'yu kimse unutmasın ki sezon başı Samsun Spor'la anlaştık. Lille ee, on protokol yapmış bir oyuncuydu. Çok ciddi bonservis bedelleri görüyordu. Ama bizim öyle bir yani bu tamamen algı yani. Bu, bu doğru bir şey değil. Gerçi yansıtamış şey değil yani öyle söyleyeyim. Trabzonsporlu bir e, seyircimiz Okan Eyalı ismi başkanın Perel'e olmaz mı demiş. Trabzonspor'un ayrılacak Perel'e. Pereyra Pereyra <gülüyor> olmaz yani tabi ki. Pereyra olmaz ya. Çok basit benet. Şey demiş, yeni kaydedecek misiniz demiş. Ben hemen burada anlatmayayım. için programlarımızın tamamını YouTube kanalımızdan seyredebilirler. Peki başkanım e, şeyi soracağım. İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştah. İstanbul Spur'un ismi hakkını satın almak istedim mi sizden? Böyle olur olabilir Saralıoğlu'na. Yani bir... Sesimi film dönmüyordu bahçede. Tekrar edebilir misiniz? Geç. Şu an geliyor mu ses? Şu an geliyor. Geçmişte böyle bir şey yaşandı. Rahmetli başkanımız Ömer Saralıoğlu'na böyle bir teklif, böyle bir taleple geldiler. Ee, başkanımız kabul etmedi. Veya şartları beğenilmedi. O yüzden bu konu böyle kapandı. Öyle kaldı yani. Ama böyle bir şey oldu yani. Anladım. Bir seyir sorsa daha görmüştüm ama şu an onu bulmaya çalışıyorum bulamadım. Palatisi günü Adana Spor'la karşılaşacaksınız. Adana Spor'lu taraftarlar da Adana İstanbul Spor kardeş tarzında yorumlar atmışlar. Adana Spor maçıyla ilgili, Adana ile ilgili düşüncelerini de adayım başkanım. Valla mutlaka galibiyetle başlamak istiyoruz sezona. Ee, yani bizim için çok önemli hatta e, rakiplerin de birbirleriyle oynayacağı bir hafta. O yüzden bu maçı kesinlikle kayıpsız geçmek istiyoruz. İçeride oynayacağız. İçeride çok iyi oynuyoruz. İçeride lig lideriyiz. O yüzden tek söyleyebileceğim, kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Takım da bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Adana Spor'da iyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Ve dediğiniz gibi yani kardeş kulübümüz, hem yönetimselem hem taraftar olarak güzel bir bağımızın olduğu bir kulüp. Onlara da başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Bugün net özlemenin bir açıklaması vardı. Yabancı sınır sayısı değişecek diye. 5 artı 1'i 5 artı 2'ye çekebiliriz diye. Konunun hakkında bir bu mi? Sizce kaç olmalı yabancı sınır? Yani bilmiyorum ki. 5 artı olmuş, 5 artı 2 olmuş. Çok, çok da fark etmiyor bence. Yani Olabilir, olmayabilir. edebilir. Şimdi kadro planlamasını yanlış yapan takımlar böyle taleplerde bulunabiliyor. İşte sınırı var biliyorsunuz. Ona göre planınızı yapmazsanız böyle taleplerle gidebiliyorsunuz gerçekleşir veya gerçekleşmez yani benim Yani çok da önemli olan bir şey değil yani benim için Olabilir Seyircimiz Trabluspor olması olmasıyla ilgili bir soru sorduk Sormadınız demiş ama biz sorduk galiba siz yoktunuz hı hı. Bir de İngiltere'de kulüp satın alınması yazmış ama böyle bir şey mi var başkanım ben Şu an burada okuyorum ama İngiltere'de bir kulüp satın alması yok öyle bir şey yok yani, Soruyu tam yazmadığım için ben de tam inetemedim size <Gülüyor> İstanbulspor olarak Trabzonsporla neden organik bir bağ kurmuyorsunuz? İyi bir soru daha var Yani şimdi İstanbulspor 96 yıllık camia. Yani kimseye gidip İstanbulspor gelin bizde işte şu işi yapalım, bu işi yapalım diye deme zorunlu yok. Onlar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bizi de ilişkilerimiz de iyi. Böyle bir talep olursa oturur, değerlendirebiliriz ya. Yani bir pilot takım bir gündeme geldi. Trabzonspor kimsenin pilot takımı olmaz. Yani bu çok açık ve net ama işte oyuncu anlamında anlaşmalar yapılabilir. Sonraki satışlardan pay yazdırabilir. Bunların hepsini biz açıyoruz. Trabzonspor böyle bir şey düşünürse biz Trabzonspora yok demeyiz hiçbir zaman. Tanrım. Yani. Peki uzun vadeli planlarınız nerede 5 yıl sonra İstanbulspor nerede o tahmininiz? Vallahi 5 yıl sonra İstanbulspor Avrupa kupalarında hayal ediyorum. Bakalım öyle bir yüzüncü yıl Avrupa Kupası yakışır. İnşallah. İnşallah başkan Forma için yazanlar var. Store şu anda var mı mevcutta? Ya valla bir şey yok. aslında yapmamız gerekiyor ama bizim öyle bir şeyimiz yok. E, aksine biz insanlara veriyoruz yani dağıtıyoruz. Aslında bizim de bu yükten kurtulmamız için böyle bir şey yapmamız gerekiyor artık. Çünkü çok isteyen oluyor. Ve yetişemiyoruz. Bazıları alın yanlık gösterebiliyor bu sefer. E, en kısa zamanda bunu başkanımızla konuşup bunu kesinlikle faaliyeti geçirmemiz gerekiyor. Yani çünkü ciddi talep görüyor İstanbul Spor takımı. İstanbul Spor unutulmuştu, ama şu an e, hatırlanmaya başladı yavaş yavaş birkaç senedir. O yüzden e, yani böyle her böyle genç neslin bir İstanbul Spor e, hatırası vardır yani. E, İstanbul Spor çok kıymetli bir takım forması da çok talep görüyor. O yüzden böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Forma demişken de buradan ben bir duyuru yapayım. Yakın zamanda İstanbul Spor Forma çekicisi olacak hesabımızda. Buna da konusu gelmişken belirteyim. Adana Spor'dan futbol olacak mı diye bir soru var. Hemen onu da size edeyim. Gördüğüm başkanım. Yani şu an... ya yani Şu var an, şey. şey. an görüntü şey yok. Anladım. Peki e, sizce birincilikten hangi takımlar düşer başkanım? Yani Eskişehir Spor şu an çok kötü görünüyor. Yani bulunduğu mani durumdan da dolayı. Valla Eskişehirspor evet yani cidden durumu çok kötü oradaki arkadaşların da Allah yardımcısı olsun futbolcuların da öyle tek çalışacak teknik ekibin de öyle yöneticilerin de öyle ee, çok zor durumdalar yani ben onlara bu sene e, kesin gözüyle bakıyorum açık ve net konuşmak gerekirse e, ama diğer iki takım için bir şey diyemeyeceğim her şey olabilir yani kimsenin bence Ankara Sporu da buna dahil ediyorum Ankaraspor için bile kesin diyemem yani insanlar öyle düşünse de ben öyle düşünmüyorum. E, belli olmuyor çünkü bu ligde 5 maç kazanırsınız birden kendinizi yukarılarda buluyorsunuz. 2-3 maç kaybediyorsunuz birden orta sıraları in inmişsiniz yukarıdan. Yani çok enteresan bir lig. Ama Eskişehirspor'un hani mali şartları göz önünde bulundurursak yani artık çok buradan kurtarabileceğini düşünmüyorum. Ulaşacak gözüm bir sorusunu ileteyim ben başkan. Kulüp olarak kazan kazan sistemi üzerinden yaptığınız sözleşmeler takdir edilmesi. Bu ve bunun gibi projeleriniz var mı demiş. Ee, yani bu ve bunun gibi projelerimiz yok ama evet bizim sözleşmelerimiz diğer kulüplere nazaran biraz daha farklı. Yani e, kulübün kazanması konu. konu yani kulübün kazanmasıyla beraber oyuncu kazanıyor. Yani e, kazan kazan sisteminde bence... İyi gidiyoruz. Oyuncularımız da buna alıştı. Bazen yeni transferlerde bu zorluk yaşıyoruz. Bunları anlatmakta. Ama e, bence çok mantıklı ve Futbolun e, cidden kulüplerin mali yüklerinden kurtulmasında çok önemli etkisi olabilir. Diğer kulüplere de buradan tavsiye ediyorum. Aman, herhangi bir belediyeden destek veya yardım alıyor musunuz başkanım? Hayır yok. Bizim sadece e, stadyumuz Esenyurt Belediyesi'ne ait. Ama masrafları biz yaptık. Biz kimseden destek almıyoruz. Ejmel Saralioğlu'nun desteğiyle İstanbul Spor Kulübü görüyor. Öyle söyleyeyim. Peki. Karadeniz'de bir futbol okulları açmayı düşünüyor musunuz? Karadeniz bölgesinde. Şu an öyle bir şey gündemimizde yok. Ama belki olabilir. Yani öyle bir şey hiç düşünmemiştim açıkçası. Karadeniz'de bir futbol okula açmayı. Ama neden olmasın olabilir. Kadına kazan sistemine binmen seyfetlerimiz almış. İsterseniz bir açıklarsınız, dinleriz başkanım. Yani şöyle, İstanbulspor kazandıkça ya veya oyuncu oynadıkça kazanıyor veya İstanbulspor başarılı oldukça daha fazla para kazanıyor. İşte çok başarısız giderken normal standart kazanıyorsunuz ama İstanbulspor başarılı oldukça çok kazanıyorsunuz. Yani prim gibi düşünsünler bunu. E, kulüp kazanıyor, oyuncu kazanıyor. E, bu da. Oyuncuyu da ekstra motive ediyor. Bir şeyler yapma zorunluluğunda hissediyor kendini. Böyle bir şey yapıyoruz. Yıllardır da böyle devam ediyor. Bence iyi de gidiyoruz. Çünkü bizim gibi böyle aşilerin bu konulara çok dikkat etmesi gerekiyor yani. Kulüplerin hali ortada. Yani birkaç kulüp dışında Türkiye'de belki bon servis verebilecek takım bile yok. Ama İstanbul Spor böyle yürütüldüğü sürece 50 sene, 100 sene kimseye muhtaç olmaz. E zaten bizim derdimiz bu. Yani başarı iki yıl başarılı gittin, üçüncü yıl düştün, sonra yok oldun gittin. İşte bu çok mevcut örnekleri var. E, bunun bir anlamı yok. Yani biz bu kafa yapısına karşıyız. Anladım. Ya bu kulüplerin maddi sıkıntıları olsun, işte Avrupa'daki başarısızlarımız olsun, milli takım küme düştü. Yani ben e, bütün işte bu yabancı sınırı konuşuluyor fazla mı diye. Bence bütün bu sorunların baş sebebi altyapı sorunu. İstanbulspor altyapıyı nasıl bakıyor? İstanbulspor alt ile ilgili bilgiler alabilir miyiz başkanım? Vallahi önce altyapı e, antrenör eksikliği bence var ülkede. E, antrenör antrenör yetiş, yetiştirmekte bence zorluyoruz. Bence e, bilgileri gersi bir yani yeni nesil gerçekten çok iyi geldiğini düşünüyorum. E, Twitter'da çok fazla takip ettiğim genç antrenör var. Onların kafa yapıları, düşünce tarzları çok hoşuma gidiyor. Ee, yani kurtuluş yeni de diyebilirim çok bilgi birikime sahipler. Ve çok ciddi e, anlamda az maaş alıyorlar. E, o yüzden bence onların maaşının kesinlikle altyapıda çalışan hocaların maaşların iyi olması gerekiyor. Yani tamamen oraya konsantre olabilmesi gerekiyor. Yani Başka iş yapan altyapı hocaları bile var yani duyuyoruz sağda solda. O yüzden bence öncelik bunlar İstanbul Spor'un da altyapı ile ilgili bir düşüncesi var. Bütün A takım altyapı hep bir arada toplayabilmek. Bizim A takıma yakın yaş kategorimiz tesislerimizde kalıyor. Burada idman yapıyorlar, yemek yiyorlar, yatıyorlar, çalışıyorlar. Ama daha alt yaş kategorilerimiz işte Florya'da, Halkalı'da, Bakırköy'de antrenman yapıyorlar. Bizim hedeflerimizden biri de tüm altyapıyı A takımla aynı yerde toplamak. Bunun için de yeterli yerimiz var. Umuyorum zamanla bunu da yaparız. Bir anda olacak şeyler değil bunlar. Ama böyle bir düşüncemiz var. İnşallah da gerçekleştiririz. Mustafa Reşit Akçı geçen hafta konuğumuzda onun bir sözü vardı. Trabzonlular olarak saygı görmediğimiz yerde Fenerbahçelerin saygı gördüğünü gördük dedi. Bununla ilgili bir düşüncemiz da alacağım başkanım. Valla Trabzon'la her yerde saygı görür. Ben eee camialardan bahsetmek istedi sanıyorum. kimle Gittiği bazı camialardan bahsetmek istedi sanıyorum. İsim vermeyeyim ama. Yani bilmiyorum yani. Birine şimdi benim buradan çıkıp bir kulübe veya birine Trabzon düşmanı demem. Doğru değil. Ama e, Trabzonlar her yerde saygıyı görür yani. Ben o konuda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Offspor'a bir desteğiniz var mı demiş bir seyiriniz? Offspor... Allah oldu başkanımızın destekleri oldu Olcay başkanı Olcay başkan da gerçekten buradan selam olsun ona. O da çok emek verdi Ospora. Ospor Kulübü'nü iyi yerlere taşıdı. İnşallah da bu sene şampiyon olurlar. Yani Ospor bizim kulübümüz bizim memleketimiz Of. Yani o yüzden biz her yer, her zaman Ospor'un Olcay Saralı her zaman yanındayız. Sol beke takviye olacak mı? Başkanım 2-3 takviye yapacağını dediğiniz zaman hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Allah olabilir. Evet olabilir. Yani böyle bir bek transferi olabilir. Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Trabzonspor'un gidişatı nasıl düşünüyorsunuz? E, Abdullah Avcı 11 maçta sanıyorum bir mağlubiyeti var sadece. Çok iyi bir çıkışa kaldı Trabzonspor'un. Ne düşünüyorsunuz gidişat hakkında Trabzonspor'un? Evet Trabzonspor yani sezona başladığı yerden çok daha iyi durumda. Yani iyi bir yeme yakaladılar. Güzel gidiyorlar. Başlarındaki hoca ile. Umuyorum bu performansları devam eder. Evet Zeki soracağım başkan. Ee, Sorularımız da var altta görünce şimdi hemen onu da öne alayım. Zeki Çeli, 1 milyon euroya sattınız yanılmıyorsan. Ve 15 milyon euroya kadar herhalde... %15'ti. daha sonra, yani daha fazla bir bedene satılırsa da %20 bir satış bedeli alacaksınız galiba. Hı hı, evet, doğru. Bununla ilgili sorular vardı. Farklı rakamlar falan yazıyordu sosyal medyada. İstiyorsanız bir sizin ağzınızdan getirelim onu. Ya işte okuyorum 2,5 milyon euroya sattı İstanbul Spor. 3,5 milyon euroya sattı. Yani böyle bilgi kirliliği vardı. Ben de bugün onu düzelttim. Zeki Çelik 1 milyon euro ile transfer oldu. Bunun yarısı da Bursa Spor Kulübü'ne gitti. Ee, onun dışında bizim sonraki satışından payımız var. Onu da detaylarını anlattım. Zeki'nin de bir transferi gündemde. Yani böyle konuşuluyor. Biz de duyuyoruz. Ee, kendisiyle, menajerleriyle de ara ara irtibat kuruyoruz. Ee, umuyorum onun için ayrılışı olur. O bizim gururumuzdu. Şimdi bütün Türkiye'nin gururu oldu. Yani biz evet. bunu izlemekten Amilli takımda Avrupa'da onur duyuyoruz yani bunda bir katkımız varsa ben mutlu bize ona da buradan selam olsun. Evet. Sağlık transfer edik ve eski sahibiniz Sampson'dan ayrıldı alacak mısınız diye bir soru var hemen gittin başkan. Yok şu an öyle bir şey gündemde yok. Muhsin'den bahsediyorlar sana. Evet. Yok ya yani şu an öyle bir şey gündemde yok. Peki. Soru Aynı sorusu diyorum. İstanbul Spor ıı, seyircisi hakkında bir görüşlerinizi aldım. Çünkü İstanbul Spor seyircilerimizle mesajlar atıyorlar. Son olarak onlara da bir dinleyelim. Valla biz İstanbul Özlediniz Spor, mi tarafları? Bak, mi? Yani az ama öz bir taraftarımız var. İstanbul Sporum. gerçekten gerçek İstanbul sporlar var yani ve onları çok seviyoruz tabii biz de onları özledik yani artık hepsini tanıyoruz zaten hepsiyle iletişim halindeyiz ee, umuyorum ki bu pandemi süreci bir an önce sona erer. biz zaten böyle seyircisiz oynamaya alıştık ama o, o az ama öz olan kesin bizsiz e, olmaya alışamadı e, o yüzden onlar için umuyorum ki pandemi bir an önce sona erer ve e, biz de taraftarımızla kavuşuyoruz. Herkes için öyle yani. Yani cidden alıştık ama e, tabii ki yani seyircili maçın yerini tutmuyor. Bando ekibi duruyor değil mi Başkan? Bando ekibi yani şu an onlar da yok. Umuyorum bir an önce biter de onlar. Ya onların sesini bile özledik ki ben çok bazen çok rahatsız oluyorum onlardan. Ama onları <gülüyor> bile özledim diyebilirim yani. Bando <gülüyor> ekibi diye soruyorlar. Bando'yu. Neyi? Bando Fikri kimin diye soruyorlar. Bando Fikri biz ikincilikte oynarken bir menemen deplasmanına gitmiştik. Ee, başkanımız orada görmüştü. Çok hoşuna gitmişti. Ne olduysa o maçtan sonra oldu yani. O öyle diyebilirim. O maçtan sonra bizim de bir bando takımımız oldu. Kasımpaşa stadında oynarken de orada orada bile yalnız bırakmamışlar sizi. Ben hatırlıyorum. Bir Adana Demir Spor maçı vardı sanıyorum. Her maç Oradaydım. Her Oradaydım. Orada bir, her yere geliyorlardı. Evet, evet. Her maçımıza geliyor. Başkanım, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür edin benim ben katıldığınız için. de teşekkür ediyorum. Herkese de buradan selamlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir... Başarılar ediyorum İstanbul Spor'a. Siz de ilmekinizi. teşekkür ediyorum. Kardeşim, ben de sana. Tüm izleyen, soru soran herkese de, takip eden herkese de selamlar. İyi akşamlar diliyorum.